Selam yay burcu arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz sevgili ateşlerden yay burçlarım İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Haziran ayında benim yay burçlarımın aşk hayatı iş hayatı sağlık durumları ekonomi durumları veya genel hayatınız nasıl olacak şöyle önce kahvemden başlayacağım ardından tarotumdan çıkıp gideceğim diyorum sizler için evet sevgili yaycıklarım benim yaycıklarım şöyle bir bakalım hmm. Benim yaylarımın nazarı bitmiyor. Bir türlü bitmiyor. Çok az bir şekilde bakın. Köşelerden aydınlık almaya başlamışsınız. Ama hala bir yerde nasıl diyeyim ben size şöyle %70, 60, 65 civarı hala ağırlık. Nazar üstünüzde var. Okutun derim hala duruyor, duruyor. Çok az. Çok az. Belki de besmele çevirdiniz. Tam nazar okumamışsınız kendinize. Bir ikincisi Yaylar zaten ateşlidir. Onlar nazarı çok çeker üstüne, değil mi canlar? Evet, onlar onlar güzel insandır. Benim de Ay Burcumdur. Yay Yayınarım benim. Şöyle bir bakalım. Lütfen. Şeytanlar girer araya girmiş de zaten girmiş. Çünkü şeytanın gözü değmiş sizlere canlar. Şöyle bir çevirelim evet. Her yönü çeviriyorum ona göre. Hmm. Lütfen düşmanlara dikkat edelim. İki tane yılanınız çıkmış canlar. İki tane yılan çıkmış sizde. Zaten ben hep söylerim. Düşmansız olamayız. Onlar bizim her şeyimiz. Bırakmam bırakmam. Her şeyi bırakırım düşmanlarımı bırakamam. Onlarsız yapamam dersem daha da şaşırmayın yani. Artık o dereceye geldim. Valla bırakmam onları bırakmam demeye başlayacağım yani yakın tarihte. Onlarsız olamayız şimdi bayancıklarımızdan başlayalım evet iyi fena değil kısa kısa temiz yollarınız çıkmış iki tane yılanın dışında balıklarınız var çok güzel temiz temiz hatta bir tane büyük balığınızı sevgili yaycıklarım gövdeyi kafayı resmen yemişler bakın kuyruğunu görüyorsunuzdur tam tutamıyorum da şu anda bakın kuyruk var kendi yok resmen yenmiş kim yedi? Tabii ki de düşmanlar yedi, köstekçiler yedi. O ayrı bir şeye bakacağız şimdi. Gelelim yay burcu bayanlarımızın iş hayatına. Yay burcu bayanlarımızın iş hayatı baya bir çekişmeli geçiyor. Canlar ne iş baya bir çekişmeli geçiyor. Bakın aşağıdan yukarıya hep bayan saçları bunlar. Üstünde bir ağırlık aman Allah'ım yükleniyorlar. iş hayatında artık kendi ticaretinizi mi yapıyorsunuz veya özel bir şirkette çalışıyorsunuz herhangi bir işte çalışıyor da olabilirsiniz sevgili yaycıklarım benim bundan dolayı birçok engelleri bu bayanlar aşmış yalnız hala birini aşamamışlar bazı şeyleri geride de bırakmışlar ama dert üstüne de dert geldiği için tam balıklarımı aldım ben derken karşı taraf 3-5 kişi ona yığılmışlar balığının Tam okkalı yeri yenmiş. O da kendini yırtıyor. Çabalıyor. Hala ben başaracağım. Başarmışsın zaten güzel kardeşim. Başarmışsın da düşmansız hayat olmuyor ki. Mutlaka rakipler olacak. Yapacak bir şey yok. Köstekçilerimiz olacak. Gelelim aşk hayatına. Sevgili çalışan bayanımız. Aşk hayatında ise senin partnerinle ne sıkıntın oldu? Partnerin seni aldattı mı? Veya iftira mı attılar sana? Veya yanlış mı anlaşıldın? Kendini kanıtlamak için neler yapıyorsun burada? Şöyle söyleyeyim. Bayağı da bir öfkeli duruyorsun. Bayağı bir öfkelisin. Çabalayacaksa pek hazır içerisinde barışınız görülmüyor. Çünkü çevren tamamen kapalı çıkmış. Boynuzlu şeytan çıkmış. Hemen yan tarafta araya şeytanlar girmiş olabilir. Dedikodu yapılmış olabilir. Çünkü kendini ispatlama derdindesin. Her iki tarafta. Kapalı gönülü. Bakayım Haziran sonrası ne çıkacak? Senin için güzel kardeşim. Gelelim beylerimize. Beylerimiz güzel kardeşlerim, sevgili yaycıklarım benim. Geçmişinizde iş hayatınızda ya dolandırıldınız, ya kandırıldınız, ya da düşüşe geçtiniz, iflas etmiş olabilirsiniz. Artık yavaş yavaş siz de toparlamaya doğru gidiyorsunuz. Güzel kardeşler tam olarak toparlanmamış ama toparlamaya doğru gidiyorsunuz hiç merak etmeyin ortaklık mı kuracaksınız veya çalıştığınız beraber çalıştığınız arkadaşlarınız güvenilir görülüyor hani öyle pek kötü niyeti kötü kalbi görülmüyorlar çevreleri en azından temiz çıkmış kalpleri falan kötü durmuyor yani rahatlıkla az çok hani hep de güvenin demiyorum ama güven duyabilirsiniz bir miktar sırtını dönebilirsin rahat ol o yıkım işleri geçmişte kalmış güzel kardeşim artık temiz yere doğru gidiyorsun Rahat ol aşk hayatına gelince. Hmm, aşk hayatında bir bıkkınlık, bir mutsuzluk bu kardeşimizin, bu kardeşlerimizin, bey kardeşlerimizin bir bıkkınlık, bir mutsuzluk durumu söz konusu. Aşk hayatlarında bakın arada kalmışlar çok küçük çıkmış ama yoğun duygularla istedikleri biri var. O insandan elektrik alıyorlar. O insana haz duyuyorlar ki ben anlamam öyle kelimelerden, aşk meşk işlerinden. O kişiden elektrik alıyorlar, ona aşk duyuyorlar. Fakat bu insan sizin uzağınızda bebeğim ya. Siz neredesiniz, o nerede? Acaba yurt dışında mı yoksa başka bir şehirde mi? Bayağı bir uzağınızda ve kendi hayatında, kendi işinde, gücünde burada farklı bir yuvarlağın içinde çıkmış bu insan. Siz buradasınız, o burada. Belki ya başka bir ülkede ya da başka bir şehirde aynı şehirde aynı mekanda görülmüyorsunuz onu da söyleyeyim gelelim delikanlılarımıza benim burada gördüğüm yay burcunun delikanlılar hep yukarıda çıkmış yani sıkıntıları indirmişler artık bakın güzel kardeşlerim hep yukarıda çift halinde çıkmışlar belki siz küçük olduğu için göremiyor olabilirsiniz ki. ben rahatlıkla görüyorum Yay burcunun delikanlıları hem maddi hem manevi çok Haziran ayı içerisinde çok şanslı çıkmış. Çok çok çok iş konusunda kadersel olarak fırsatlar, balıklar çıkmış. Küçük küçük onların çapında balıkları çıkmış. Küçük küçük kalpler aman Allah'ım hem aşk hayatında çok talihli bir şekilde aşk hayatı olacak. İş hayatı da Haziran ayı içerisinde ama bak bu yıllık değil. Haziran ayı içerisinde kadersel aşkına rastlayacak, kadersel ömürlük ona emekliliğe getirecek, işe rastlayacak. Yay Burcu'nun delikanlıları daha şanslı çıkmış. Gelelim genç kızlarımıza ah benim genç kızlarım. Gülmedi gitti onların karabahtı. Delikanlılar pırıl pırıl çıkarken benim genç kızlarımın hepsi birbirine girmiş burada. Araya şeytan girmiş bu bir kandırılıyorsun bu ikiyi. Ben gördüğümü söylemek durumundayım. Sen seviyorsun sıkı sıkı tutuyorsun ama kolundan ama bacağından yay burcunun genç kızı ad verdim mi vermedim yaş verdim mi vermedim ben genç kız diyorum bu kadar anlayan anlasın karşındaki kişisini kandırıyor bebeğim kandırıyor ben bunu söylemek durumundayım. Sen mücadele ediyorsun, onu seviyorsun, ondan başkasını gözün görmüyor ama ne yazık ki o insanın kalbinde başka biri var bebeğin. Sana yalan söylüyor. Tamam. Benden bu kadar. Hadi bakalım. Gelelim ev hanımlarına. Ev hanımlarında da baya bir değişim meydana gelecek. Ev hayatlarında hani çoluk çocuk eş falan derken böyle bir yazla birlikte bir cıvıl cıvıl olacaklar. Yay burcunun ev hanımları. Aman Allah'ım sakin, mutlu, kendi hallerinde. Hani dert var mı? Var tabii ki de var. Borç var mı? Sıkıntı var mı? Ama onlarda bu çok fazla etki yapmayacak. Rahat olacaklar. Bir değişken hale gelecekler. Ya da yazla alakalı olabilir. Havalarla alakalı olabilir. Sevindim. Çok güzel çıkmış. Tertemiz çıkmışlar. Güzel. En azından atmışlar sıkıntıları arkaya. Gelelim evlilerimize. Canlarım benim. Dünya kadar mutlular. Güzel. Dünya kadar mutlu gibi hissediyorlar. Fakat bazılarında kavgalar oluşabilir bakın. Kavgalar oluşabilir. Malumunuz yaz mevsimi. Tatile gittiniz. E yani şimdi bizde bir laf vardır güzel kardeşlerim. Göze, söze yasak yoktur derler bizde. Gittik plaja değil mi canlar? Şimdi eğri oturup doğru konuşacağız. E yani şimdi bikinili, mayolu bayanlar çevrede kol gezerken, e şimdi buna göz değmez mi? Örnek veriyorum canlarım, affınıza sığınıyorum ya değil mi? Şimdi bazı eşler, bazı yay burcunun bayanları, bazıları diyorum bakın hepinize demiyorum, eşlerini biraz bu vaziyette görecekler. Bundan dolayı kavgalar oluşacak kıskançlık krizleri bir süre affetmeyecek işini lütfen dikkatli olalım beyler bayanlar benden bu kadar söylemesi gelelim sağlık durumunuza sağlık durumunuz kötü durmuyor fakat bazı arkadaşlarımız korku içindeler sağlık konusunda kalp rahatsızlığınız mı var? Ne bileyim mide rahatsızlığınız mı var? İçinizden iç tabii kolbacak çok fazla önemli değil. Kolbacak ölümcül değil. Beğinen mi rahatsızlık var? Ne bileyim böyle bir türlü korku içindeler. Acaba muayeneden geçmiş veya geçmek üzere acaba kötü sonuç çıkar mı diye korku içinde olanlar var. Korkma güzel kardeşim çok da kötü bir haber gelmeyecek. Tamam var rahatsızlığı yok demiyorum. Ama öyle ölümcül değil. Korkma bu kadar. Korku yaşama. Yaşamayın. Hırsa kapılmayın. Biraz ruhen hırslı olacaksınız. Sevgili yay burçları. Lütfen. Lütfen hırs yok. Bakın sizde de şans var. Bu nedir? Kredi başvurusu yapmışsınızdır. Ne de olsa genel açılım değil mi? Sevgili yaycıklarım benim. İş başvurusudur. Bir kısmet olabilir. Bakın yay burcunun Genç beyleri çok şanslı çıktı burada. Belki de onlara hitaptır. Ama genel olduğu için tabi ki bayanlar da içinde dahil. Hiç merak etmeyin canlar. Bir şans soyunu olabilir. Bakın toplu halde bir miras olabilir. Ya da mahkemeniz var. Sevgili kardeşlerim neden olmasın? Haksızlığa uğradınız. Öyle farz edelim. Bunu siz biliyorsunuz. Haksızlığa uğradınız. Size tazminat gelecek. Bakın hemen kenarında Çam ağaçlarınızı görün. Ben ne diyeyim bilmiyorum ki ya. Çam bildiğiniz normal bir ağaç değil. Çam ağaçları buyurun. Yine aynı şekliyle yan taraftan ferahlık size geliyor. Şöyle bir bakalım. Barışlarınız çıkmış çok güzel. Ve de üstelik tepede çıkmış yani. Sarılan sarılana. Kötü anlamda değil. Hani dostça sevgili bir şekilde. Barışlarınız çıkmış. Ve şöyle bir şey. Bu barışlarınız sizin. Öyle şöyle böyle barışlar değil. Siz de yeteneklisiniz karşınızdaki kişiler de ustalaşmış becerikli on parmağında on marifet olan kişiler kaçırmayın onları barışın onlarla güzeller barışın onlar da barışacaklar sizinle bakın sizin şans inmiyor inmiyor inmiyor gördünüz mü ağaçlarınızı görün bunlar Murat ağaçları canlar lütfen lütfen içinizi karartmayın Güçlü adımlar atacaksınız. Bakın ben sizin şansınızı aşağıya doğru indiriyorum. O kadar insin. O sıkıntı değil. Çok güçlü adımlar atacaksınız. Mesela şöyle güçlü adımlar. Ev alacaksınız. Ay çok güzel atınız çıktı sizin. Sevgili arkadaşlarım. Atınız çıktı bakın. Murat ağaçlarının hemen altında atınız boynu bükük şaha kalkma üzere bir vaziyette çıktı. Murat ayırmektir bu güzel kardeşlerim. Güzellik geliyor bakın. O toplu vaziyet hayır halamet değil. Küçük çaplı da olsa herkes milyoner olacak diye bir şey yok. Güzel şeylerle karşılaşabilirsiniz. Fırsatlar yolunuza çıkabilir. Sanırım özellikle de mahkemesi olan arkadaşlarımız burada kazançlı çıkacaklar. Haberiniz olsun güzel çok güzel. Tertemiz çıkmış güzel yere doğru gideceksiniz. Dualarınız da sizin yavaş yavaş kabul olmaya başlamış haberiniz olsun canlar. Ne dualarınız var ise kabul olmaya yavaş yavaş başlamış artık. Sıkıntılar geride kalıyor hadi bakalım. Sevgili yaycıklarım benim ne de olsa genel açılımdır ama şöyle bir şey var herkesten bir parça var burada. Lütfen ne olursa olsun şans oyunlarını deneyin çıkmaz demeyin şansınızı deneyin demişler değil mi? Hani bir yerden miras beklentisi olmayan arkadaşlarımız için söylüyorum. İlla ki herkes şans oyunu tutturacak diye bir şey yok. Hiç beklemediğiniz yerden farklı bir kısmet yolunuza çıkabilir. Çok güzel haberler alabilirsiniz güzel kardeşlerim. Şimdi bakayım tarotum ne söyleyecek? Canlılık geliyor bakın. İş hayatınıza hem canlılık geliyor hem de biraz da sıkıntı geliyor. Buna var çünkü özellikle de bayanlarımız biraz. Sıkıntılı çıkmış, bir savaş hali var, savaş hali. Yani sen yapacaksın, ben yapacağım. Rekabet durumları var canlar, bir rekabet durumları var. Çalışan bayanlarımızda sizlere doğru koyduğum için arkadaşlar tam düzgün koyamıyorum. Aklınıza sığınıyorum, sizin yönünüze bırakıyorum. Yani kendim görmüyorum bakın. Sizler daha iyi görün, algılayın diye yapıyorum. Artık eğrisine doğrusuna, kusuruna bakmayın. Evet, çok güzel. Evet, benim sevgili yaycıklarım, güzel insanlar, iş hayatınızda bakın. Özellikle de bayanlarda gördüm. Böyle bir korkulu hal, bir hırsa girmişler, bir mücadele kendi işini gücünü yapanlar veya kendi işi gücü olmayıp bir şirkette çalışıyor olabilirsiniz. Herhangi bir işte çalışan bayanlarımız özellikle öyle çıkmış. Rekabet hali, korkulu, hırs mırs, kayıp korkusu. Ama şöyle bir şey var, dürüstçe yapıyorsunuz bunu. Temiz kalple yapıyorsunuz, hatalarımız görülmüyor. Sevgili yay burcunun güzelleri. Ardından bakın, geçmişe örtü çekeceksiniz. Serin rüzgarlara bırakın, işinize bakın. Sinirlenmeyin, stres yok. Geçmişi örtü çekeceksiniz. Çektiniz mi geçmiş örtüyü? İş hayatında kiminle serin rüzgarlar istiriyorsanız onlara kupa uzatabilirsiniz. Onlara daha farklı bir gözle bakabilirsiniz bakın. Barış eli uzatabilirsiniz. Ya da bu sizin iş yerinde çalıştığınız arkadaşlarınız olabilir. Patronunuzla sıkıntınız olabilir. Bu düşünceleri bitirip karşı tarafla barışmak. Ortak noktada anlaşmak isteyebilir. Sevgili yay burcu arkadaşlarım, güzel insanlar, beyler için de aynı şey geçerli, bayanlarımız için de aynı şey geçerli. Bir yandan da şöyle söylüyorum, canlılık gelmesi demektir. İş hayatınıza canlılık gelecek, geçmişin olumsuzluğunu örtüyü çekiyorsunuz. Bakın burada, ailenize iş hayatında beraber çalıştığınız arkadaşlarınız, Ortaklarınız her kimise onlara barış teklifi götürüyorsunuz. Yani daha iyi bir şekilde, daha güzel ilerlemek için ortaklık teklifi yapma durumlarınız var. Daha planlı projeli, ya birbirimize anlayışla yaklaşalım. Ne gerek var düşman olmaya? Karşılıklı daha iyi bu işleri yürütürüz. Birbirimizle... İkimiz anlaştıktan sonra ikimiz de patron oluruz gibi tarzdan ortak işler yapabilmek için gelen canlılığın ardından geçmişe örtü çekiliyor. Ortaklıklarda, küslüklerde mücadeleler, hırslar bir kenara bırakılıp anlaşma sağlanılabilir bakın burada. Küslerin barışması demektir güzel kardeşlerim. Nedir? ortaklıklar artabilir sevgili yay burcu arkadaşlarımın iş hayatlarında güzel çok güzel değil mi anlaşmalar çok çok güzel hiç merak etmeyin istediğiniz gibi istediğinizi yapabilirsiniz çünkü karşınızda kişiler çok da kötü çıkmamışlar merak etmeyin gelelim aşk hayatınıza bu da küslerin barışması demektir bu da küslerin barışması demektir Burada da söyledim zaten. Küslerinizde barışlar çıkmış. Güzel, çok güzel. Tabakta daha çok çıkmış daha doğrusu. Küslerde barış. Eskinin olumsuzluğunu bitirme. Ya da partneriniz değişmedi. Küstünüz. Bizde bir laf vardır. Can çıkar, huy çıkmaz derler. Kartımız bir yerde de şunu der. Barışabilirsin küslerinle. İlişkilerini daha güçlü hale getirebilirsin. Ama... Bir yerde de şunu söyler. Gerçekleri kabul edeceksin veya değişmediğini, değişmeyeceğini anlayabilir benim Yay burcu arkadaşlarım. Partnerlerinin olduğu gibi onları kabul etmek durumunda kalabilirler. Yapacak bir şey var mı? Yedi deneyse 70'inde olur derler değil mi canlar? Bir insan için, hepimiz için aynı. Artı yolunuza çıkacak kısmetler Güvenli kısmetler olacak sevgili kardeşlerim. Haziran ayı içerisinde bakın güven kartı, evlilik kartı. Hem evlilik kararı alabilirsiniz. Partnerleriniz, küs olduğunuz kişileri affediyorsunuz. affettiniz evlilik kararı alabilirsiniz. Nasıl alıyorsunuz? Tez canlı bir şekilde. Bakın aniden aniden bir anda hata geçip tamam iki hafta içerisinde evleniyoruz. Bu bir örnek. Böyle bir anda olabilir sizin aşk hayatınız, birliktelikleriniz aynı şey evliler için de geçerli. Evde hafiften bir kırgınlığınız vardı ya da monoton bir hayatınız vardı. Gençlikleri olduğu gibi kabul ettiniz, birbirinize güven verdiniz. Bir anda atağa geçip tatile çıkma kararı aldınız. Aynı açıyor, hiç fark etmiyor sevgili Yay burcuna mizelleri. Gelelim sağlığınıza. Bakın sağlığınız ne kadar güzel çıkmış sizin. Sabırla bekleyen arkadaşlarımız var. Ya spor yapıyorsunuz ya diyet yapanlar var. Bakın burada sabır çıkmış güzel kardeşlerim. Bundan dolayı elinize yolunuza fırsatlar çıkabilir. Kilonuz vardır bakın sizlerin örnek veriyorum kilolusunuzdur. Bir türlü kiloyu atma, atamıyorsunuz. Atmak istiyorsunuz atamıyorsunuz. Sabırla bir bekleme durumunuz var. Haziran ayı içinde kilonuzu atmak için bu bir örnek canlar. Yolunuza türlü türlü fırsatlar çıkabilir. Ben şunu kullandım kilomu attım sen de atabilirsin diyenlere rastlayabilirsiniz. Çünkü bakın burada sürpriz çıkmış. Sürprizli haberler alabilirsiniz sağlığınızla alakalı. Söylemiştim çünkü burada biraz korkulu haller var. Korkmayın güzel haberler gelecek tamam rahatsızlık yok mu elbette var ama çok kötü değil ben de rahatsızım benim de rahatsızlıklarım var ama çok şükür bakın şurada konuşuyorum bir şekilde çok güzel muayenelerden mi geçtiniz güzel kardeşlerim güzel haberler alacaksınız sürprizli haberler sürprizli gelecekler demektir kartımız en kral kartların başında gelir bir çatı altında birleşmektir Bakın ailenizle, sevdiklerinizle, sağlığınızla alakalı güzel haberler aldığınızda elinize fırsatlar geçtiğinde mutlu, mesut, sevinçli anlar yaşayabilirsiniz. Bakın güzel haberler geliyor. Sağlığınızla alakalı. Çünkü sağlığınıza dikkat ettiniz, sabırla beklediniz, belki de doktorunuzun önerisine uydunuz, harfiyen yerine getirdiniz. Sabırla beklediniz. Güzel güzel fırsatlar yolunuza çıktı. Bunları değerlendirdiniz. Sürprizli haberleri aldınız. Aile içi mutluluk tamam sizleri bekliyor. Bir canlılık aman Allah'ım bir plan proje. Ben artık eski yaptığım hatalarımı yapmayacağım. Sağlığıma dikkat edeceğim. Önce cam sağlığı diyecek. Sevgili yay burcunun güzelleri. Efendim unutmadan... Bazen unutuveriyorum. Meleğimiz ne diyor? Doğaya dönüyor. Doğaya demek ki artık yaz geldi. Hava çok güzel dışarıda. Lütfen dışarıya atalım kendimizi. Şöyle kırlara çıkalım. Yürüyüş yapalım değil mi canlar? Kış mevsiminde bulamayız bu havaları. Ne diyormuş? Meleğimiz doğaya dönüyor. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları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 Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun.